Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle Vampire: The Masquerade: Blight Line's ilk oyununu oynayacağım. Daha doğrusu Let's Play'ini çekmeyi istiyorum arkadaşlar. Ancak e, yalnız çekmeyeceğim. Burada yanımda Anıl arkadaşım da var. Nasılsın Anıl abi? Eyvallah ben de nasılsın? Sağ olasın. Ben de iyi abi. Bu korkutucu oyunda bana eşlik edeceğin teşekkür ediyorum şimdiden. Müjde <gülüyor> ederim oyun boyunca çok eğleneceğiz. İyi iyi iptal çok eğleneceksin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar oyun tamamıyla %100 Türkçe. Karanlık dünya, ölümsüz yaratıkların insanlığın dizginlerini ebesini hızlı geçti. Yeni bir karakter oluşturmaya yeni bir oyun başlar. Ne yapmak istersin? Oynamak istediğin vampir türü hakkında bir dizi soruya cevapla ve oyunun karakterini oluşturması izin var. Doğrudan karakter sayfasına git ve karakterinin klanının niteliklerini ve yeteneklerini kendin belirle. Hmm. İki şekilde de belirtmek çok keyifli durdu şu anda biliyor musun abi? Sanki... <gülüyor> Buradan... Ben sorularını e... görmeni isterim aslında. Gayet güzel soruları var. Aa o zaman buradan <gülüyor> sorulara göre açalım. Şu an çok merak ettim. Karakterin erkek mi yoksa kadın mı olmasını istersin? Şimdi arkadaşlar genelde her zaman kadın karakter oynuyorum. Ancak e, bu bir RPG oyunu. Ve biraz daha karakteri kendi yerime koyabilmek için erkek karakter açacağım. Normalde erkek karakter çok sık açmıyorum. Bir bakkaldasın ve bira buzdolabına bakınıyor. Sonra bir anda silahlı bir adam içeri girip kasiyere doğru silah herhalde Ne yaparsın? <gülüyor> Gizlice arkadaşına yaklaşır, silahlaştırır ve bayılana kadar dayak atarım. Sessizce lavaboya gider ve kendini içeride. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa burada şey yok mu? Ellerimi kaldırır, beklerim diye. Aa şu, şu, şu, şu çok benlik geldi iki şahıs. <gülüyor> <gülüyor> bir gece kulübündesin. Hayatının en güzel anlarını yaşıyorsun. Ve bir anda tüm paranın bittiğini fark ediyorsun. Para yoksa eğlence de yok. Ne yaparsın? Birini ayartıp içeceklerimi ona ısmarlatırım. Doğru anı bekleyip barmen bakmıyorken Hızlıca bir şişe alırım. Ha bunu yapmam. Eve gidip bir kitap oh okurum. Ve müzik dinlerim. Berbat bir kulüpte vaktimi boş harcamaya kıyasla zihinsel açıdan daha zevk verici bir şey yok sonuçta. Abi 3 çok bendik bir cevap geldi ya. Bence de sen 3 şey yapardın. Ama bence de abi. Tüm gece açık bir rehin eee bir rehin dükkanındasın ve biraz koruma işine yarar gibi hissediyorsun. Ancak fazla paran yok. Sadece tek bir eşya almaya paran yetiyor. Ne alırsın? Onu kolay ders ile kickboxing adında bir kitap. <gülüyor> <gülüyor> Eskimiş bir beyzbol sopası, ucuz bir tabanca. Hmm. Üçünü de almama seçeneği olmaması üzücü. Değil mi? Ya şimdi 1 ile 2 arasında kaldı. <gülüyor> ya be beyzbol sopası abi çok. Türk vari durdu yani beyzbol sopasını <gülüyor> alırım ben. Evet yeni soru. Gece geç vakitte evine doğru yürürken ayak sesleri duyuyorsun. Arkana bakıyorsun ve bir anda birinin seni takip ettiğini fark ediyorsun. Ne yaparsın? Arkanın dönüp onunla yüzleşir misin? İzini kaybetmesi için bir ağacın arkasına mı saklanırsın? Abi buna benzer bir durum. Bir defa ee, şey başıma geldi gecenin yarısı bir adamın böyle şey e, iki arkadaş geziniyorduk abi. E, bir adam gördük abi. Adam da böyle şey arkamızdan nasıl geliyor abi korkup kaçmıştık şeyde. E, ba ba ba bakmadan çok, çok korkutucuydu. Adamın belki acelesi var. Evine gidiyor. Belki hastası var. Ya abi bir adamın... de abimiz biraz böyle siyah bir abiydi. Gecenin karanlığıyla çok böyle korkutucu gelmişti biliyor musun? O evet. çocuk zekasıyla. Kafayı yerleştirdim. O oyun sorularında yani. ırkçılığımızı yaptık. <gülüyor> ya ırkçılık gibi değil de. Yanlış anlaşılması <gülüyor> da korkutucuydu benim için. Arkanına dönüp, yüzleş... Arka dönüp onunla yüzleşir misin? İzinin kaybetmesi için bir racinin arkasına mı saklanırsın? Ayı saklanmak... I yüzleşmeyeceğim kesinlikle seçiyorum arkası. ağaç arkası güzel şu anda sahip olman e, sahip olman şart olan ürkütücü ürkütücü bir sanat parçası için gerçekleştirilmiş açık arttırmayı kaybettim açık arttırmayı kazanan koleksiyoncuyu tanıyorsun daha önce evine gitmiştin ne yaparsın ona biraz içki ısmarlayıp sonrasından bana satması için ikna ederim Evden ayrılana kadar bekleyip yenek anahtarını bulurum. Hırsızlık vakasıymış gibi gösteririm. Sanatçıyı <gülüyor> kötüleyen bir eleştiri yazıp e yayınlatırım ve arkadaşımın sanat parçasını bırakmasını beklerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya abi bu gidişe çok şu salata düşkün vampirlerden biri olacakmışım gibime geliyor. Fuck. <gülüyor> <Bak. gülüyor> Birincisi. Yeni komşumda birinde komşumda birinde isteyebileceğin her özellik var. Senin çıkmasını nasıl sağlarsın? Senin de çıkmasını nasıl sağlarsın? Aga ya sağlayamadım <gülüyor> diye bir şey olsa direkt diyeceğim. <gülüyor> Pencerenin yanında üstüm çıplak şekilde iyice vakit geçiririm, iç vakit e, geçmeden koşa koşa gelir. Vay anasın özgüven bu kardeş. Ne <gülüyor> <gülüyor> kadar çok çalıştığımı görünce etkili, e, etkilenecektir. Çarpıcı yeni arabamın da bir zararı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Okey. Hani şunun, şu ikinci şıkın yarıya kadarki, ilk yarıya kadarki olan kısmıyla değerlendirerek basacağım abi böyle. Ne kadar çok çalıştığımı görünce etkilenecektim diye. Yani yeni arabada ekstres olsun. Yani evet. Dünya acımasız ve affetmeyen bir yer. Ama bu kadar yol aldın. Neden? Senin için acımasız olabilir ama benim için aşırı komik. Çünkü sır olarak saklıyorum. Öğrendiğim gerçeklikler hakkında en ufak fikrin yok. Aaa bence aşırı komik ya. Her şey çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Malcave'ın klanı tarafından kucaklandım. Malcave'ın hangisiydi lan? Deli olan abi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Delilikten buzdarip olan Malkayvınlar çılgınlıklarını kendi, Kendilerine şaşırtıcı Ve bazen rahatsız edici idrak yetisi sağlamak için Kullanır içteki ses onlara Birinin gerçek amaçlarını söyleyebilir Ya da onlara tamamen ihanet edebilir Arkadaşlar tamamıyla Deli olan karakteri oynayacağız Gibi duruyor sizlerle şu anda Açmayı normalde düşünmediğim Hesaplamadığım bir karakterdi ama Keyifli olacak gibi duruyor Evet, e, oyundaki diyaloglara en eğlenceli olan tür bu. <gülüyor> <gülüyor> Aga ya. Vampirinin nitelikleri ve yetenekleri şimdi belirlendi ve az sonra göreceğin karakter sayfasına girildi. Karakter sayfanın turun e, turundan sonra karakterine değişiklikler yapabilir veya olduğu gibi oynayabilirsin. Okey. Evet arkadaşlar, e, bizim şu anki karakterimizin e, yetenek ağacı bu şekilde. E, Şimdi hemen oyuna başlıyoruz.